7-13 haftası sevgili koçlar, tarotlar sizler için neler diyor diyoruz ve başlıyoruz. Sevgili koçlar, özellikle iş yerinizle ilgili E ve I ve C harfi bilinen çok güzel bir ödül alarak işinizle alakalı sorunları daha rahat bir şekilde halledeceksiniz. Fakat uzun süredir işinizle ilgili sizi zorlayan S ve A harfi kişiden zarar görebilir ve iş çevrenizdeki sıkıntıları size yansıtabilir ve bu sıkıntılar işinize zarar vermenize yardımcı olabilir diyorum. Yeni işe başlamak istiyorsanız H ve O harfi birinin size çok güzel desteğiyle birlikte güzel bir iş kapınız aydınlığa kavuşacak. Ev konusunda özellikle kardeşler ve eşler arasındaki karışıklık eğer ki kardeşiniz A ve N harfiyle başlıyorsa bu ev ve yatırım konumuza engel olacak. Bu yüzden de bazı tartışmalar, bazı sorunlar söz konusu olabilir. Evliyseniz eşinizin isminde H ve A harfi varsa onun dağınık karakteri, sizi yıpratan olaylarıyla alakalı noktada sorumsuzlukları sizi fazlasıyla yıpratıyor ve hep ev sözü verip yapmaması sizi çileden çıkartıyor. Artık bunun için aileden bir insandan yani C, I, L harfi birinden destek görerek ev konumuzu da aydınlığa iteceğiz. Yalnız uzun süredir küs olduğunuz aile bağlarınızla alakalı noktada özellikle kendi ailenizden amca köklerinizde M ile başlayan kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Sizin üzerinize kötü enerji verebilir. Nazara gelebilirsiniz. Bu ara bol bol kendinizi okuyun. Eşiniz ya da evlenmeyi düşündüğünüz insanın annesinde ya da babasında o ve R harfi varsa bu ilişkiye çok büyük destek verecek ama sizin ailenizde İ ve K harfi varsa bu ilişkiyi lafla sözle bitirmeye çalışacak. Aman dikkatli olun diyorum. Evet evliliğinizde uzun süredir son 7 yıldır ya da son 7 aydır problemler bitir, e, ilişkiyi sert bir noktaya doğru itiyor. Bu yüzden artık çaresizsiniz ve maddi olarak gücünüzü bir türlü toparlayamadığınız için yol aradığınız gözüküyor. Ve bunun içinde hala bir mesleki ve hala eğitim konusunda bir başarı sağlayamadınız ve hala hayıflanıyorsunuz. Sizden ricam kendinizi bulmanız lazım. Evet çocuklarınızla alakalı onları çok noktada desteklemek istiyorsunuz. Özellikle çocuklarınızda S ve N ve M harfi varsa eğitim konusunda yarım bırakabilir. Arkasında durmanız lazım. Psikolojik olarak da zorlu bir dönem yaşıyorsunuz. Bunu düzeltmeniz lazım. Sevgili Boğalar, hemen kartlarıma bakıyorum. Evet, iş yeriniz değil, aile içerisinde 3 kişiyle aranızda sorun çıkacak. Özellikle bu sorumlu kişilerde L ve K ve Z harfi olabilir. Kafanızdaki sorunları tek tek size söylese de arkanızdan kuyular kazacak. Dikkatli olmanızı istiyorum. Bir erkek, özellikle bu erkekte de J harfi, S, Ş harfi varsa ve L harfi varsa duygusal olarak size yardımcı olmaya çalışsa da aşk konusunda size değer verdiği için hayatınızdaki insanlara engel oluyor ve siz kör bir karanlığa düşüyorsunuz buna güvenmemeniz gerekiyor diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı, özellikle eşinizde K harfi ya da Koç burcu özelliğine sahipse ve A harfi de varsa, bu kişinin yalanlarını ortaya çıkartacaksın ve evliliğiniz bir yazışma yüzünden güvensizliğe doğru gidecek. Ve eşinizin ailesinde sorun yok. Sizin ailenizin aklına uyduğunuz için eşinizde hatalar arıyorsunuz. Evet burada yazışmalar var ama kırıcı yazışmalar değil. Bence olayı abartmayın. Eşinizin arkasında durmanız daha sağlıklı. Bu ara ilişkinizle alakalı ruh ikizi olduğunu düşünen sevgili takipçilerim. Özellikle isminizde Y harfi ve B harfi varsa bu artık hayat yolculuğunu başlatıyor ve mutlu seyahatler evlilik seyahatleriniz olarak uyarı veriyor. Gayet de burada içinizdeki duyguyu, aşkı tadacaksınız ve bununla alias döneminiz başlayacak gözüküyor. Mutsuz olan ev hanımları ya da çalışan ev hanımlarımız için 2016'dan ve 2015'ten bu yana mutsuz olduğunuz konulara meditasyon yapsanız da eşiniz sizi maddi olarak ne kadar desteklemediğiniz ve bütün gücü ben yapıyorum, eşim kâpcil ve ailesine yardımcı olduğunu düşündüğünüz için kendinizi hasta ediyorsunuz. Aslında eşinizi aldığınızdan beri böyleydi, o değişmedi. Siz gördükçe ve yük yük üstünüze bindikçe siz değiştiniz. Artık değişin, onun değişmeyeceğini bilin. Mutlu olan çiftlerimizde çocuk sevinci, dengelenme, çocuklarla aramızdaki huzuru bulma. Özellikle çocuğumuz H harfiyle başlıyorsa Hatice. C. Hakan. Bu çocuğumuzun gelecek hayatı çok parlak, mutlu bir başarıya oluşacak. Eğer ki eşiniz mesela İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaşıyorsanız Eşinizin yapacağı aile arasındaki seçimde sizi tercih edecek. Ve bu aile sizi kırdığı için sizden özür dileyecek ama bazen olayları siz de kendi içinizde çok fazla abartınız Eşiniz bu konuda kırgın. Sizin de adım atmanız gereken noktalarımız var. Evinizde D harfiyle başlayan kişinin gözü var. Ve bu göz paranıza, ilişkinizi ve hayatınıza etki ediyor. Bu evi sirkeli suyla yıkamanız gerekiyor efendim. Tilekizler nasılsınız? Hemen bakıyorum. Evet iş konusunda gideceğiniz seyahatlerde yardımcı olacak. Can gibi, Cafer gibi, Canan gibi bir kişinin işle ilgili size sunacağı fırsatları var. Bu fırsatlarla birlikte basamağınız uçmaya başlıyor. Ve bu uçuş evresinde üst düzey yönetici üçüncü yetkili kişiden de alacağınız destek yerinizde güller açacağını gösteriyor. Ama rahatsız olduğunuz bir kadın var. Bu kişinin gözü sizin yerinizde. Dikkatli olun. Bu kadında da özel Özellikle P ve E ve L harfi olabilir sizin işinize yalan yanlış hareketler yapabilir işinize doğru sahip olun kendi işinizi yapıyorsanız özellikle de bu Aralık ayında mahkeme konumuz var kendi hayatımızla alakalı bundan ferah edeceğiz özellikle hakim ya da avukatınızda O ve D harfi varsa siz gökkuşağı gibi aydınlığa kavuşacaksınız Evli olan çiftlerimizle alakalı yatak soğuklukları, ilişki ve aynı evde konuşmadığınız gözüküyor. Ve her geçen gün birbirinize aşık olup bu kadar zıt karakterler yapmayı bırakın. Yani her iki tarafta karın bunu yaptı, kocam bunu yaptı diye devamlı ev içerisinde tartışmalar oluşuyor. Siz birbirinize sıkı sarılmanız lazım. Çünkü eğer bu ilişkiyi esaretten çıkartırsanız, Rabbimin öldürdüğü şeyde yeşereceksiniz. Yani siz birbirinize tekrar bir şans verip kucaklaşmaya ihtiyacınız var. Ha der ki dördüncü, üçüncü ve beşinci katta oturuyorsanız çok güzel bir ev anahtarı alacağınız biraz sorunlar, hastalık sorunları olabilir. Özellikle büyüklerimizle alakalı eşinizin annesi, eşinizin ablası, onda da F ve ...Fatma gibi, Funda gibi isimlere... ...ya da F-Elif ismindeyse... ...ani operasyon geçirecek. Bizim tartışmalarımız hastanede... ...koşturmalar üzerinde devam edecek. Özellikle erkek kardeşinizin... ...eşinden kaynaklı... ...aile içerisinde huzursuzluk var. Ve bu kişinin kötü enerjisi... ...aile bağlarımızı kopartmaya... ...ve erkek kardeşimiz bizden uzaklaşmaya başladı. Ve aile şunu sorguluyor. Bizim çocuğumuz bize çok düşkündü. Ne oldu? Bizim evladımız bizi çok... ...evet burada kötü enerji var... Eşinin ailesinden kendi para rızkı bize aksın diye yapılmış. Bunu bir an önce çözmeniz lazım. Yoksa kardeş bağlarımız her geçen gün kopmaya başlayacak. Bekar evinizde genç kadınınız ya da genç kızınız varsa hayırlı kısmet var. Özellikle genç kızınızda R harfi ya da A harfi belirginse mesela özge gibi bu harflerde belirginse güzel bir evlilik kapısı var. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sevgili yengeçler nasılsınız hemen bakıyorum. o gerçekten yengeçleri. Aşk konusunda ihanetlerle yüzleşme. Yani ya siz eşinizi aldatacaksınız ya da eşiniz sizi aldatıyor olma ihtimali çok yüksek. Özellikle de eşinizin iş yoğunluğu, oraya gideceğim bu toplantım var şu toplantım var diyorsa ve eşinizde de Y harfi ve G harfi ve B harfi varsa burada bir hikaye var. Dikkatli olun yoksa kalben kırılacak gözüküyorsunuz. Sizin kendiniz... Kendi işinizle ilgili son 3 aydır mücadele ettiğiniz noktalarda özellikle kadın patronunuz varsa size bu konuda destek verecek. Ve bu kadında T ve U harfi varsa sizin iş konunuzla ilgili yalanları örtüp yepyeni bir sayfa başlatacak. Ve bu başarınız artık yavaş yavaş yol almaya başlayacak gözüküyor. Kendi işinizi yapıyorsanız ben ailem yüzünden ve çevrem yüzünden nerede hata yaptım? Özellikle e, H harfi ya da E harfi baskın ve bu harflerde başlayan birinden çok büyük bir destek alarak bu elim kolum bağlı, kısmetsizim, işsizlığım var diyorsanız bu kişinin çok büyük bir desteğini alacaksınız ama... İş bereketi, karınca duası bol bol okuyun Sirkeli suyla işinizi kendinize bir abdest alın e, Ofisinizi yıkalayın Çünkü bu iş alanınızda gerçekten çok fazla göze gelip Bir işi başlarken hep yarım kalıyor Tam bir iş projesi imza atacaksınız Başka biri kapıyor Böyle uğursuzluklar var etrafınızda dönüyor Bunu bir an önce çözmeniz lazım Evet evlilik konusunda kalbim çok kırık Çünkü bazı eşimin söylediği yalanlar aldatmıyor ama yalanlar var Bu yalanlardan artık yoruldum tam söz veriyor düzeldim iyileştim ailemle ilgileneceğim derken artık siz de pes ettiniz iki tatlı söze kanabilirsiniz bu da evliliğinizi kendi ruhunuzu incitebilir başkalarının söylediği tatlı söz sizin hayatınızı mahvedebilir dikkatli olun diyorum eğer aşık olduğunuz kişiyle evlilik planınız varsa o kişi sizi terk edecek ama bu sizi çok büyük bir boşluğa düşüreceği için mümkün olduğu kadar bu altyapımıza oturtmamız lazım sizin e, hayatınızdaki kişi de Eserikle L ile başlıyorsa, A ile başlıyorsa ve T ile başlıyorsa onun ailesi sizi kesinlikle istemiyor. Aranızda soğukluk yapmış, dengelerde aslında kader sizi çok doğru gösteriyor. Ama dengelerde bir kavga, tartışma, bir kaos var. Yani her günün gözyaşı şeklinde yaşıyorsun. Aynı şekilde evde olan uçlarımızda lütfen dua edin. Çünkü her dua edeceğiniz noktada... 3 ay içerisinde ya da 5 ay içerisinde hayırlı bir ev anahtarınız var. O da uğur getirecek ve eşinizin iş gereği yapmak istediği ve işiyle ilgili kendi anahtarını, iş anahtarını yani araç alma niyeti varsa bu konuda da fırsat kapılarınız var. Hayırlı olsun efendim. Sevgili aslanlar nasılsınız? Bu, bu hafta kaosun en derinlik. Hani bir fanusta döneriz ve fanustan çıkamayız ya. Özellikle isminizde e, A harfi, T ya da N harfi varsa... Yukarıdaki Rabbimin size sunacağı iş kapılarınızda ışık hızıyla açılacak fırsatlarınız var. Yeter ki bu döngüden çıkın, bu karamsarlıktan çıktığınız takdirde içinizdeki ruhunuzdaki sanatçı enerjiniz çok fazla yukarı doğru çıkacak. Bu da artık insanların sizi kıskanacağı ve sizinle ilgili maske takacağını gösterir. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Etrafınız sizin enerjinizi kıskanıyor. Onun için de yağ şafi çekerek enerjinize kimse nazar değdirmesin istiyorum evet özel hayatınızla alakalı beklediğiniz kalbim acı çekiyor ablacığım diyenler için özellikle söylüyorum U ve M ve L harfi varsa sevgiliniz tekrar sürpriz gibi hayatınıza geri gelecek ve onun sevgisi onun ruhu sizi şifalandıracak gözüküyor. Yasal, mahkemesel ne sorunuz varsa kaybedeceksiniz. Dikkatli olmamız gerekiyor ve özellikle kendi anne ait teyze ve dayıdan kaynaklı laflar, aile çevrenizde rencide olmamıza, bizi yok saymaları sizin ailenizi incitebilir, yıpratabilir. Artık o aileyle görüşmek istemiyorum diyebilirsiniz. Ama anneniz bu konuda çok incinecek. Ama yeni fırsat ve yeni kapılarınız var. Şimdiden bu hayırlı olsun diyor. Özellikle evli çiftlerimizle alakalı aşk yeniden alevlenecek. Ve çocuk niyeti olanlar artık kalbinize ok ve yuva olmanızın mutluluğunu tadacaksınız. Ama mutsuz olanlar için eşinizin dışarıdaki arkadaşları çevresiyle devamlı diyalog kurması, siz kendinizi bu noktada yalnız ve eksik hissediyorsunuz. Artık değişmeli diyorsunuz ama bu evlilik bu şekilde boşanmaya doğru gidiyor. Bir an önce bu konu çözülmesi lazım. Evet, e Özellikle de evliliği mutlu olanlar eşinizin aile apartmanı ya da malla ilgili bazı tartışmalar ve müteahhite girecek. 3 erkekse eşiniz ya da üç kardeşse burada eşiniz haksızlığa uğrayacak ve bu yüzden de siz eşinizin kendi hakkını savunmadığını savunacaksınız. Evet eşiniz hiçbir zaman kendi hakkını savunmuyor. Kendi ailesinin doğru olduğu için sizin bu düzeninizde her zaman ailesi ön planda. Siz bu konuda bıktınız. Görümceniz ve elkiniz arasındaki krizleri sakın karışmayın. Ne halleriniz? varsa görsün. Yoksa sorununuz siz olursunuz. Bu ara ufak tefek operasyonlar olabilir. Ufak tefek tedavileriniz olabilir. Dikkatli olun. Kafaya hiçbir şey takmayın efendim. Sevgili Başaklar, bu hafta sizleri neler bekliyor? Kafanızda kocaman soru işaretleri. Bu soru işaretleri neyle alakalı? Birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımın dört kişisine güveniyorum. Bu dört kişi benim için dost mu düşman mı? Özellikle birinde S harfi varsa dost, diğerinde R harfi varsa hafif kıskançlığı var. Diğerinde M ve H harfi varsa o kişi gerçekten destekleyiciniz. Ama diğerinde Y ve Z ve B varsa o kişi şey sizin için hayırlı ve uğurlu değil güvenmemeniz gerekiyor. Yeni iş bekliyorsanız gerçekten o ve ne, Onur gibi, Osman gibi, Orhan gibi kişiden çok büyük destek alarak... Ya da Orhan gibi yeni bir iş kapınız hayırlı ve uğurlu olsun. İş mahkemeniz uzun süredir devam eden sıkıntılarınız varsa aralık ayı der ki yay ayı sizin için olumlu ve yeniden doğacak bir noktamız var. Ama iş yerinde aşık olduğunuz kişiyle ciddi evresi, konuşma evresi, platonik değil gerçek kalbe adım atacaksınız. Etkilendiğiniz kişide de özellikle S ve L ve A harfi varsa onun da kalbi sizin için atıyor. Cesareti yok adım atmanız lazım. Evli çiftlerle alakalı Birbirimiz tam boşanma sırasında tekrar ilişkimizi değiştirdik, dönüştürdük. Hatta hatta 7 yıllık sorunlarımız 7 haftadır düzelmeye başladı. Ama yine korkuyorum, endişem var, zarar görür müyüm diyorsanız maddi ve manevi olarak haliniz berekete ve aydınlığa kavuşmuş. Ama der ki ailenizin ve eşinizin ailesinden toprak tartışmaları kaynaklı ve yerler var çok değerli yerler. Bize bu haklar verilir mi? Eşinizin hakları ziyan olacak ama siz kendi haklarınızı çok kolaylıkla ve adaletli şekilde alacak gözüküyorsunuz. Bir de şunu demek istiyorum Bora, ne bileyim Başak, Emine, Melis diye tanıdığınız biri varsa... Bu kişiden gelecek çok güzel bir aydınlanma ve size hayır bekarlar için hayırlı bir kısmet var. Gözünüzü dört açın. Yurt dışı seyahatlerimizle ilgili iş gereği seyahatlerde ihanete uğrayabilir. İşinize bir kadın tarafından zarar görebilirsiniz. Buna dikkatli olmanız gerekiyor. Kalbinizde biri varsa ve ona çok aşıksanız onu artık, artık atmanız lazım. Acı çekiyorsunuz. O kişide de C, C ve L ve S harfi gibi enerji var. Mümkün olduğu kadar dikkatli. E, dikkatli olmanız lazım evli çiftler özellikle eşinizin ya yani kocanızın soyundaki e, dayılar, dayılarından kaynaklı ilişkimizi zora sokacak kadınlara dikkat edin ve sizin de kendiniz devamlı herkese inanıp eşinize suçlayıp bağırıyorsunuz bunu düzeltmeniz lazım ona yazık diyorum sevgili teraziler nasılsınız hemen bakıyorum o iş konusunda mühür vurmak 3 hafta, 3 gün içerisinde güzel gelecek, teklifleri ve yola gideceğiniz olaylarınız çok farklı. Özellikle de isminizde E ve A harfi ve C harfi varsa büyük imzanız atılıyor, hayırlı olsun. Özellikle de devlet kapısıyla ilgili size söz veren kim varsa bunun yalan olduğunu bilmeniz lazım. Onun para çıkarları var, sizin paranızı alacak ama bu işinizi yapmayacak. Kendi yolunuzu bu noktada belirlemeniz lazım, bununla ilgili mücadeleleri kendiniz etmeniz lazım kendi işiniz varsa, iş yerinizde büyüme. Rahatlama, Kendi gerçeğiniz, kendi yolunuzu bulacaksınız ama özellikle ortak almak istiyorsanız, ortakta T ve O harfi ve R harfi varsa bu sizi maddi zarara sokabilir. Eğer ki E ve L ve I harfi varsa tüm sık karanlıktan aydınlığa itecek. Ona güvenmeniz lazım diyorum. Evet aşk konusunda acı çeken sevgili teraziler için e, arkanıza dönüp dönüp bakıyorsunuz ve kalbinizdeki insanda M ve Ahmet gibi, Mehmet gibi, Ali gibi, gibi, Murat gibi kişi ise bu kalp birbirinize çok doğru süreçte oturacak. Eğer ki kalbinizdeki kişi H ve N harfiyle Nihat gibi Hakan gibi bu kişinin artık bu ilişkiyle ilgili sadece gelecek vade etmediği ama seni özlediği geçici görüşmek istediğini uyarıyor. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Evliyseniz evliliğinizi tebrik ederim. Hayırlı bir anahtar kapısı, mutluluk enerjiniz var. Özellikle sizde S harfiyle başlıyorsanız içinizdeki boşlukları, içinizdeki dürtüleri iride bırakın. T ya da U harfi ya da V harfi varsa işinizde bu evliliğin gerçekten korunduğuna, gerçekten birbirinizi çok sevdiğinizin ispatlama dönüm. Özellikle tarım ve toprak işiyle, e, mesela hayvancılıkla uğraşıyorsanız işiniz ve düzeninizde çok güzel bir doğum var. Bu doğumla birlikte Allah size çok güzel dua kapıları açmış, bu dualarla birlikte şifalanıp çok güzel döngülere giriş yapacaksınız. Hiç korkmayın diyorum. Yeni evlenmeyi düşünenlere parasal dengeniz, özellikle hayat arkadaşınızda G ve M harfi varsa parasal noktalarda bazı sıkıntıları var. Ama ışık sizinle alakalı çok güzel noktada aydınlanmaya kavuşuyor. Mahkeme konumuz, özellikle baba köklerimizle alakalı mahkemelerde kayıplarımız ve sizi iftiraya tutabilirler ve haklı olan noktayı öldürebilirler. Dikkatli olun efendim. Sevgili akrepler nasılsınız? Oo yıldız gibi parlayacaksınız Yörüngeniz, ışığınız o kadar güzel yansıyacak ki Mesela size eee Ankara, Antalya, A harfi şehir ya da ülkeden çok güzel bir anlaşma ve bu konuyla ilgili yıldızınız çok güzel parlayacak. Hiç korkmanıza gerek yok. İşinizde değişim, yükselme, ferah erme ve büyük bir aydınlanmak var gözüküyor. Yani atacağınız imza hem aşkı karşılığı hem başarıyı ve hem mutluluğu karşılığı. Hiç korkmanıza gerek yok. Bu arada ruh gizi düşündüğünüz sevgiliniz varsa uzun süreli, onun sizi terk edeceğini ya da siz onu terk etmek için mücadele veriyorsunuz. Bu ilişki artık bitmiş, Yeni yolculuklar, yeni umut size iyi gelecek ama dönem dönem bu kapıya alışkanlıklarınız olduğu için cesaret edemiyorsunuz. Kalbiniz başka bir insan için yanarken onu kenarda tutmanızın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Kendi yolculuğunuza fırsat verin. Onun da yolculuğuna fırsat verin ki o da mutluluğu bulsun. Evli çiftlerimizle alakalı özellikle eşinizde G ile ya da R harfi ya da U harfi varsa onun işle ilgili yaşadığı kriz ev hanemize yansıyacak parasal evrede bir üç ay çok zorlu ve süreçli bir dönem. Evraklar, ödemeler bunlarla ilgili çok ciddi kaoslar yaşanacak ama sizin kendi ailenizin desteğiyle birlikte çok güzel bir ferahlığa erişilecek diyorum. Soyunuzda alevilik yani mezhep farkı varsa ilişkinizde karı koca siz Diyarbakırlı olabilir o Ege'li olabilir. Bu evlilikte kötü gideceğini düşünenler hayır bunlar birbirlerine sımsıkı aşık dışarıdaki kötü insanlar hayatından gitse bunlar mutluluktan uçacaklar ama maşallah dostlarınızı ve arkadaşlarınızı tanımıyorsunuz fitnelik ediyorlar. Evinize kimseye almayın bu dönem çünkü güzel olan aşkı zehir katmak istiyorlar zehre gerek yok siz tatlı zehrinizi kendiniz yaşayın diyorum. Bu boşanma fikri olanlarda evet özellikle hanımlar kocamı boşayacağım, bıktım artık kırılan kalbimi, her gün pişman olmaktan, her yaptığımı rencide etmesinden yoruldum bıktım diyorsanız geç kalmayın. Kendi hayatınızın kitabını okumanızı istiyorum ama derken bu da çocuklarım için mücadele ediyorum bıktım ve aile desteğim de yok çaresizim. Bu sırada eğitim noktalarınızı belirleyin ve biraz daha mesleki belediyede kurslar var. Kendinizi geliştirin ve e, devletten destek alarak kendi genizi belirlerseniz hem çocuklar için hem de kendi geleceğiniz için daha umutlu olabilir. Bu şekilde çocuklarınızın hayatına da zehir katıyorsunuz. Unutmayın efendim. Sevgili yaylar nasılsınız? Hemen bakıyorum. Oo, güzel gideceğimiz iş gereği seyahatlerde dört dönemli anlaşmanız var. Bu der ki bir kadın, dört insan yani dört erkek bir kadınla yapacağınız anlaşma sizin yıldızınızı, başarınızı, eksik olan birçok noktanızı aydınlığa kavuşturacak. O yüzden konuşmak, ifade etmek, tahtınızı kurmak için bu hafta çok doğru ve başarılı bir süreç. Cesaretlen, hayatına sarıl, bilgeliğini ve zenginliğini bu noktada at. Özellikle İ harfi ya da Z harfi ve K harfi biriyle aşk yaşayanlara köklenme, ilişki güçleniyor, ilişki sevgi ve derinliği tadıyor ve artık birbirimizin özgürlük kanadına doğru ilerleyeceğiz. Ve özellikle ve özellikle başka bir şey, başka bir noktaya yerleşme fikri olan sevgili yaylar için çok güzel fırsat kapılarınız açılacak ve bu fırsatlar sizin mutluluğunuzu haçlandıracak gözüküyor. Mutsuz olduğunuz noktalara gelince çevrenizdeki şeytan insanları görmüyorsunuz. Evinizdeki insanların sizinle ilgili iletişimle ilgili yarattığı kaosları görme vakti. Güvendiğiniz ve pasta kestiğiniz dostlarınız sizin aslında zarar görmenizi istiyor. Biraz dostlarınızla misafirperverliğinizi geride tutmamız lazım. Çünkü sizin başarınız bu dönem çok kıskanılacak. Kartlar özellikle yıldız verdiğine göre. Yön Der ki evlilikte yönümü bulamıyorum, ilişkide yönümü bulamıyorum. Özellikle sevgiliniz ya da siz mavi ya da yeşil gözlüyseniz, özellikle turkuaz gözlüyseniz çok güzel bir aşkı kucaklayacaksınız. Eksik olan aşkımız şifalanacak ve mutluluğa doğru gidecek diyorum. Yine aşık, olan, aşık oldum ve bu benim evleneceğim düşünüyoruz. Yalan. Allah sizi bunu yazmadı. Sizin yepyeni. Yani bu süreci atlat. Çok güzel yukarıdaki Rabbimin sana yarattığı esmer bir insanla hayatını birleştireceksin. Özellikle senin ismi, isminde S ve A ve İ harfi varsa çok güzel bir kader seni bekliyor. İnancını, inandıklarını iyileştirmen lazım. Devamlı kendi ruhunda değişen, mutsuzluğu kendine çeken... En kötü şeyi bile en dipte yaşıyorsun. İyilikleri de görmen lazım. Bu ara evliliği kötü olan ya da eşiniz cezaevi sıkıntılı bir noktadaysa, bununla ilgili bir çıkış bekliyorsanız bunun için... Ağustos'a ihtiyacınız var. Evet bu kalp acı, ama şifalanmak için de çok sebep gözüküyor. Ev, ev problemi yaşayan ve uzun süredir kira sıkıntısı yaşayan sevgili yaylar daha büyük sıkıntılarınız var. Desteğe ihtiyacınız var. Kredi çekmeye ihtiyacınız var. Bu şekilde ev sahibiniz ya da aileyle oturuyorsanız burada krizleri açık olmak lazım. Bunlar sizi daha çok psikolojik olarak yıpratacak. Sevgili oğlaklar nasılsınız? Hemen çekiyorum size. Yeni iş. Yani bu 4, 4 gün, 4-5 gün çok güzel iş kapılarımızda diyaloglar, konuşmalar, güzel destek olacak insanlar var. Özellikle K ve O ve V harfi bir insandan yeni başlayacağınız iş kapısı size çok güzel fırsatları, yeni evreleri yansıtacak. Ve başlayacağınız noktada kendinizi en iyi şekilde ispatlayacaksınız. Özellikle de son 4-5 aydır iş konusunda haksızlıklar varsa sizin için kitap açılacak. U ve T ve L harfi ya da o harfi biri iş konusunda size çok büyük fırsatları yansıtacağı için artık siz değişken korkularınız bitecek, daha sağlam, daha otorite evrede. Eğer yöneticinizde D ve İ harfi varsa konumunuz da değişiyor, bunu bilin. Evet, aşk konusunda yalanlara şahit olacaksınız. Geçmiş konular tekrar, geçmiş ilişkiniz size geri dönmek isteyecek ve bu dönüş sizin içinizdeki karmaşıklığı, musuzluğu yaratabilir. Ona inanmamanız lazım. O geçici aşık size Kalıcı aşk için zamana ihtiyacınız var. Onu zamanla yok etmeniz gerekiyor. Uzun süredir ilişkiniz varsa bununla evlilik yapacak mıyım diye düşünüyorsanız parasal konular engel, iş konuları engel, sizin sevginiz engel değil. Para ve maddiyat engel. Biraz daha iki yıl sabırlı olmanız lazım diyorum. Evli çiftlerimizle alakalı noktada kadın kendini bu alanda yorgun de eşinizin çok yoğun iş temposu ve bu yüzden ilgisizlik ve dersizlik psikolojisi var aslında onun sizinle ilgili bir derssizliği yok. Çözmesi gereken borçlarla ilgili disipline etmesi gereken ve evini huzurlu kılması gerekirken parasal evrede yaşadığı sorunlar ilişkimizi biraz aşağı çekmiş. Biraz flört edip eşinize evde sürprizler yaparak Masaj yaparak, onun enerjisine dokunarak aynı şekilde siz yaşıyorsanız eşinizle bu iletişimi sağlamadığınız takdirde mutsuzluklar olabilir. Sizin de kayınvalidenizi kötü görüyorsunuz ama kayınvalideniz sizi seviyor. E, kayınvalidenizin ailesi tarafından yaşadığınız sorunları kayınvalideniz yaptı diye düşünüyorsunuz. Bu kalp bunu kabul etmiyor. O sizi seviyor. Onun etrafındaki insanların enerjisi sizin evliliğinizi yıpratıyor. Eşiniz annemi sevmiyor, kardeşimi sevmiyor diyorsun. O kimseyi sevmiyor sizden başka. O yüzden ailenizi bu konuda bu ilişki için zorlamamanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Ülgili kovalar nasılsınız? Hemen kart çekiyorum. İş konusunda... Çıkartılma, yıkım ve kaoslara hazır olun. Yani güveniyorsunuz, bana zarar vermez, beni çok seviyor dediğiniz kişi sizin iş hayatınızı baştan değiştirecek. Yeni iş beklentiniz varsa bu konuda özellikle ayın... E Şöyle söyleyeceğim 17'si 18 Kasım'da yenik anahtar kapınız var. Bu kap bu anahtar size uzun soluklu başarıyı ve aydınlanmayı yaratıyor. Ama eksik bıraktığınız 3 yıldır yapacağım yapacağım dediğimiz kariyerimizle alakalı noktayı artık hayata geçirmemiz lazım. Millet büyürken sen geriliyorsun. Yani bu gerileme sebebinin tek nedeni dil eğitiminin. Eksikliğin bunu görmen lazım. Görmediğin takdirde her zaman gerileyeceksin. Evlilik güzel gözüküyor. İlişki çok keyifli gözüküyor ama bazı kovalarda şu var. Ben artık bu ilişkide heyecan dönmüyorum. Mutlu olmuyorum. Bana söylediği her şeyden sıkılıyorum. Ben ne aradığımı bilmiyorum diyorsunuz. Acilen ruh gizirinizde ilişki terapisine ihtiyacınız var. Çünkü birbirinizle aynı dil koyup heyecanınız bitmiş. Bu ilişkiye heyecan katmanız lazım. Geçmiş ilişkim dönecek mi diyorsanız imkanı yok. Yeni kapılar yeni fırsatlar. Geçmişi öldür. Yeni kapılara bak ki Mutluluğun tadını çıkart diyorum. Evli de dengeli gibi gözükse de parasal konularda biraz daha yıpranmış bir evredeyiz. Yani kredi borçlarımız, ev kredisi ya da araç kredisiyle alakalı para stresi yaşanıyor. Aslında ilişkide sorun yok. Parayla alakalı sorunları çözdüğünüzde burada gelişkide bir problem yok gözüküyor ama şöyle söyleyeceğim çevrenizdeki insanların gözüne geliyorsunuz. Yani evinizde değil dışarıda sokakta gelin birinin nazarını çekiyorsunuz. Ee, enteresan ben bunu tanıyorum diye bakan insanlar var sonra gözüyle sizi süzen insanlar Var. Bunların enerjisi bu da evinize yansıdığı için gereksiz tartışmaları uyandırıyor diyorum. Yasal mahkemelerde kazanacaksınız köklenme ve değişme evresi. Ufak tefek seyahatler var ama der ki çocuğunuz, erkek çocuğunuzun çok büyük başarısı var. Eğer çocuğunuz yoksa da erkek çocuğu hamileliği gözüküyor. Sevgili erkek eğer siz bekarsanız çok güzel bir insanla da hayat kuracağınızın uyarısını. Sevgili balıklar, güzel kalp, güzel heyecan. Evet, para konumuzla ilgili eksik gördüğünüz her şey bu hafta size bolluğu ve bereketi, içinizdeki yaşadığınız para endişesinin kaosundan, panusundan çıkmayı gösteriyor. Artık gözünüzde enerji, ruhunuzda şifa, mutlu olacağınız bir parasal haftayı uyarıyor. Ama iş konusunda burası beni mühür atmak istiyorum dediğiniz yer, yani mührü ve soyadınız mührünüz olmuş gözüküyor. Özellikle de iş konusunda beklentileriniz varsa o size söz veren kişi sizin kalbinizi incisecek. Oraya başka birini alacak ama size daha güzel bir iş kapısı var. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Bu ara çok etkilendiğim biri var. Emine ablacığım diyorsan bu kişi güneş gibi sizin kalbinize dönecek. Ve onun sizin, size olan duyguları çok iyi. Özellikle de bunda da S ve İ ve M varsa gerçekten aşık gözüküyor. Ama şu harfler varsa mesela E ve İ ve N varsa... O başka biriyle flört ediyor, senin de böyle gözünü süzüyor, sakın kanma diyorum. Evli çiftlerimizde kutlama, mutluluk evresi var ama bu daire ya da e, e, mülkle alakalı büyük bir sevincin kutlaması gözükecek. Ve artık sıkıntılar, hani ağzımızdan ateş püskürür ya, artık ağzımızdan ateş değil, mutluluk ve huzur evresi yaşanacak gözüküyor. Eşinizin iş gereği bir hatası onun işten çıkartılmasına sebep olabilir, dikkatli olması lazım. Bir dostuna iyilik yaparken kendi işinden, kendi alanından gerçekten sıkıntı duyacak ya da görevini sürebilirler, dikkatli olsun yolculuk var gözükür. Kendi aranızda sorun var mı? Özellikle sevgili erkeklerime sesleniyorum, Hiç evli çiftlerimize eşinizi aldatmayın, hatalara maruz kalacaksınız, eşiniz bu olayı yakalayacak, dikkatli olun diyorum. Mutlu olanlarda sağlık ile ilgili endişeniz var. Hani bir nefes darlığı bir problem, herhangi bir ciddi bir sağlık problemi yok. Ama büyüklerimizde ciddi bir sağlık problemi olabilir. Bunun bir ameliyat evresi olabilir. Dikkatli olun. Sevgili gençler A harfli kişi sizi düşünüyor. E harfli kişi sizden nefret ediyor. Bilginiz olsun.